Yine Darwinist arkadaşların e, ufku çok dar, çok e, dar düşünüyorlar. Bir kere göz görmek için değil, kamera görev görmesi içindir. Gözün görevi görme değildir. Diyor gözümden görüyorum, gözünden görmüyorsun. Sen nerede görüyorsun? Görme merkezimden görüyorum. Doğanın da görmüyorsun. Görme merkezine elektrik geliyor, sadece başka bir şey geldi yok.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 ...görme merkezinde görme olmuyor. Görme merkez de şuura gönderiyor. Hepsi oraya gönderiyor. Şurada şu kalacak bir yer. Simsiye et parçası. Şimdi o kadar çorba gibi olmuş... ...elektrik akımını, karma karışık elektrik akımı... ...her yerden gelen... ...yüzlerce vücudum, yüzlerce yerden gelen... ...elektrik akımını... ...şuur orada topluyor. Birbirine de karışmıyor elektrikler. Veyahut karışıyor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 O genci yetiştireceğiz. <gülüyor> İnşallah. Evet, bak, dar düşünüyor. Bu konuya hiç girmemeler evet. çok acayip. Evet. Lenin'e söylüyorlar bu konuyu. Abo diyor. Sakın. Sakın girmeyin diyor. Kendi ifadesi var. Girerseniz boğulursunuz diyor. Batarsınız diyor. Lenin bak bu uyanık. Evet. Sakın diyor. Boğulacağınız bir noktadır diyor. Peki bak sen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 Hocam vesilenizle halkımız da çok bilinçlendiği için artık sizin eserlerinize aldıkları sorularla hep bu yayınlara soru gönderiyorlar. Orada da çokları aldı. Kimse bana soru sormasın falan diyor da. Öyle evet. mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen diyor bilimsel kelimelerle soru sorun. Artık kimse bana soru sormasın diyor. Herkese böyle izin vermeyin soru sormasını diyor. Çokları aldı Ama o güzel bir kız var olsun. o sunucu. O Allah'ın varlığını savun diye Ferda, Ferda Yıldıray galiba. Ferda. Evet. Acayip güzel kız oyma inşallah. Benim kitapları içmiş. Evet. Benim kitapları içmiş, benim mantığı da içmiş. Takır takır takır takır yağdırdı maşallah.